Teknoloji Okulan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin Şikayetim Var'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Vodafone ve Türk Telekom'u misafir etmiştik bu programdaki. Markamız ise Cihang Mobile. Evet. Bir Türk üreticisi olan Cihang Mobile ile ilgili şikayetleri aldık bu videomuzda arkadaşlar. Biliyorsunuz Canuno Mobile uzun bir süredir Türkiye'de üretim yapan, üretim gerçekleştiren akıllı telefon üreticisi ki burada üretim derken hani diğer markaların yaptığı gibi Çin'den getireyim, burada üstüne logomu basayım öyle bir şey yapayım değil. Bildiğiniz arkadaşlar fabrikası vardı orada ne yapıyorlardı montajını vesaire gerçekleştiriyorlardı kendini üretiyorlardı. Araya gireyim Osmancığım biz o fabrikayı gezdiğimiz bir videomuz var yukarıdan da linkini koyarız oradan da izleyebilirsiniz. Bayağı hani öyle fabrika derken 3 tane sandalye koyulmuş falan bir hikaye değil bayağı bildiğiniz <gülüyor> bir akıllı yer. telefon fabrikasıydı. Evet şimdi Canağıl Mobile ile ilgili şikayetlerimize geçelim. İlk şikayetimiz Ahmet'ten gelmiş, Android güncellemelerini geç veriyorlar, başka hiçbir sorun yok, telefonları büyük demiş, mükemmel, mükemmel demiş. Evet, genel şikayet de genel bu. Genel şikayet bu, Android güncellemeleri. Biz hani bütün şikayetleri almadık burada ama genel'e baktığımız zaman arkadaşlar özellikle güncellemeler tarafında General Mobile müşterileri biraz dertli. Çünkü güncellemeler biraz geç geliyor cihazlara ki... Çoğu telefonu Android One kapsamında. İşte şimdi verir. o zaten en büyük soru. Şimdi CM 9 Pro'dan muhtemelen bahsediyor arkadaşlar. CM 9 Pro'yu satarken ve diğer bütün telefonlarını öyle sattı. E, General Mobile hani bunlar Android One platformu bunlara hemen güncelleme Aynen. gelecek diye sattı ama gelemedi. gelemedi. O Gelemediği zaman da insanlar tabii ki haklı olarak hani yani söz verilen Android şeyi Man bekliyorlar. Alalım, niye gelmiyor falan evet. diyorlar. Gerçi bu diğer şeylerde de var arkadaşlar. Xiaomi vesaire de Android One olarak sattığı telefonlara hemen güncelleme veremiyor. Verdiğinde de hatalı geliyor falan filan. Android One biraz olmadı yani bir evet. çok evet. Ama arkadaşlar. işte sonuçta günün sonunda şöyle vatandaş da aldığı telefonun markasına bakarak şikayet ediyor. Yoksa hani şey demiyor ki Google verme. belki Google vermedi mesela diyelim ki. Google zaten gibi. ham olarak eğmiyor ya. Onu biraz uyarlamaya Uyarlamaya çalışıyor. Uyarlanamıyor demek ki. Uğur demiş ki şikayet var.com üzerinden belirttim şikayetimi okunmadı. Yetkililer tarafından buradan da yazayım. Ben sıfır olarak aldığım CM9 Pro telefondan bahsedeyim. Daha ilk ay dokunmatik arızası verdi. Sol üst kısmı dokunmatik çalışmamaya başladı. Bayi aracılığıyla gönderdim. 15-20 gün sonra telefonda sıkıntı olmadığını, yazılım yüklendiğini belirterek gönderilen ikinci ay bu sefer dokunmatik ekranın alt kısmı çalışmadı. Videoyla kayıt edip gönderdim yine sıkıntı yok dediler. Muhtemelen yazılıp yükleyip gönderdiler çünkü çalışmayan aksamı yoktu geldiğinde. Telefonun son servis dönüşü aldıktan sonra ön kamera ve sol alt kısımdaki dokunmatik çalışmadı. Tekrar göndermek istediğimde telefonun arka kısmında çizikler oldu. Bu yüzden garanti kapsamından çiftliği belirtildi. Telefon gitti, taksitler devam demiş. Açıkçası burada bence ayıp etmiş General Mobile. Yani evet. Çizik yüzünden garanti dışı kapsamında kalması... Ilk defa bir, şey. bir de yani 15 binlik telefonda işte çalışmaması, dokunmatik aracısı büyük bir yani telefondan değiştirilmesi Değiştirme lazım, lazım yani tabii canım yani. Ki, üçüncü zaten e, aynı şikayetten ikinci defa geldiğinde benim bildiğim birçok evet. firma değişim yapıyor. Burada aslında arkadaşın telefonun değiştirilmesi evet. lazım. Lakin böyle bir değişime gerek yok. En azından onun anlattığı var. olay bu şekilde gerçekleştiyse değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi biz tabii ki buradaki yorumu her yazılım atılmasından sonra farklı bir şey. Bir sorun çıkıyor. Çıkması da enteresan olmuş. Serhat Karakaş'ın da ben okuyayım Osman. Bendeki telefonun şarj girişinde sıkıntı vardı. Servise yolladım. Sözle tamir edip geri gönderdiler. Hala aynı sorunu yaşıyorum. Bence servis elemanları gözden geçirmeliler. Bu şarj... şarj tarafında da bir sıkıntı var. Yok o içinde. bu şarj giriş meselesinden çok duydum şikayet. Yani bizim farklı video, farklı haberlerimize çok geliyor teknolojiokunu.com'daki. Ama çözüm de öğretiliyorlar gördüğüm kadarıyla. Evet bir kronik bir sorun var herhalde orada. Değiştirilmesi lazım o zaman ya da ne bileyim farklı bir amla yapılması lazım. Bir de servise yollayıp geri gönderip tamir edildikten sonra aynı şikayetin devam etmesi de tamir edilmediği Anladım yönünde ben. bir e, şimdiden şey, şey, evet yani. olmuş. Barış biz... demiş ki bence General Mobile'ın model sayısını arttırması gerekiyor. Yılda bir tane telefon çıkartıyorlar. Batacak mı batmayacak mı diye rület oynuyorlar sürekli. Aslında bu demin konuştuğumuz Evet yılda bir tane telefon gibi. çıkıyor. <gülüyor> en son General Mobile işte GM 10 mu çıktı? 9. Yok. 10 çıktı. 10. Hatta 10 Pro'yu inceledik biz. Ondan sonra dediler ki bir tane daha telefon geliyor gelecek falan. Hala gelecek diye i̇şte bekliyoruz. Geldim. 2021 oldu hala bekliyoruz. Hakan demiş ki telefonları iyi güzel ama fiyatları biraz yüksek. Madem yerli olacaklar fiyatları da biraz düşürmeleri lazım demiş. Bence Burada, pahalı değil ya. Yani şöyle bir durum var aslında. Baktığımız zaman hani bazı Çinli cihazlarla aynı fiyatlara geliyor. E şimdi lojistik masrafları vesaire yok. Burada ama işte şöyle orada... Belki orada şöyle bir şey var bence fiyat düşebilir ama o Türkiye'de üretiliyor olmasının fiyatı düşürmesi için Türkiye'de bir teşvik gibi bir şey olması lazım. Son bu. Şimdi var, Hepsi acaba fabrika şey... açtılar. Ha, evet şunu diyecektim. Herkes fabrika açsa sebebi teşvik yenilmesiydi. Yoksa hani senin içinden ya, getirtiyor bir şey fark etmiyor onu. Ee, orada... Bakalım belki Yeniçkan telefonu düşük fiyatta hani gelebilir artık. Şey, şeyim düşün Osman bunu mesela hani Hakan'a da söyleyeyim buradan. Şöyle düşün Türkiye'de de otomobil üretiliyor. Adam Volkswagen'i Almanya'dan getiriyor, Clio'yu burada üretiyor ama Clio daha ucuz değil yani Volkswagen'den. Aynen, hani aynen. Hani belli açılardan tabii ki ucuz olduğu tarafları var ama. Ya baraka tarafında ucuz da yani baktığın evet. zaman yine... Aynı donanımları almaya şimdi. kalktığın zaman 3 aşağı 5 kör aynı paraya geliyor. Bir ara yerli otomobillere de mesela teşvik getirmişti. Evet o tamam, ucuz. Ya o biraz tamamen vergi politikasıyla evet. ilgili bir konu. Şimdi Agop Çamik. Yok Ali var ama. Ha Ali unuttuk. Güncellemeleri söz vermelerine rağmen ya geç geliyor ya da gelmiyor buna bir çözüm dursunlar artık demiş. Yine aynı yani güncellemeler arkadaşlar onu demin de belirttik. Güncellemeler tarafında bazı sıkıntılar var onu da numarası giderirler. Akop Çamış demiş ki daha önce G-Mobile kullandığım servisinden çok memnun kalmıştım. Bir saat içinde sorun giderilmiştir. Mecidiyeköy Profilo'daki serviste tekrar yerletel alırsam Canan'ım Mobile alırım. Servis çok önemli. zaten şu anda Profilo'daki servisten başka servis yok bildiğim kadarıyla. Evet kendi, tekrar, yerleri, kendi yerleri zaten orası. Yani kimisi servislenmiyor mu? Kimisi de İşte Bilmiyorum. bu da biraz göreceli olarak değişiyor. Doğan da demiş ki Bip'le ulaşım çağrım merkezine yani Bip'le ulaşalım çağrım merkezine ve kablosuz şarj yapsınlar telefonlara. Bip hattı yani Bip şu anda çok popüler mi? Değil daha. O yüzden de kullanılmıyor. WhatsApp belki olabilir de. Bip biraz daha zor. Kablosuz şarjda şöyle bir şey arkadaşlar. Kablosuz şarj telefonu koymak çok zor değil. Muhtemelen onlarda koymak isterler, koyarlar. Fakat maliyet artacak. Evet. Yani dolayısıyla orada maliyet arttığı zaman Diyeceksin ki o zaman bir telefon e, alana e, e, kadar e, e, e, yani, şunu olur. alırım. Kablosuz şarj olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani kablosuz şarj bence hala orta segment cihazlarda lüks. Hatta pek çok üst segment cihazda bile yok. Dolayısıyla ya, ortada ortada hiç yok. neredeyse. Aynen. Yani e, dolayısıyla fiyat ya, fiyat fiyat yerim yerim satacağım diyorsan kablosuz şarj gibi böyle premium özellikleri zaten koymak çok mantıklı değil. Ha, senin için olmazsa olmaz olabilir belki ama çok kişi. Şimdi bunlar ne değildir? Ya onu yapan aparatlar var bu arada Doğan. Yani yani, bir tane. Kablosuz şarj kaç kere kullanıyorsun mevcut için? Kablosuz yani şarj. Ben hiç kullanmıyorum. Yani. Ama şeyde güzel oluyor. Bios, arabalarda otomobillerde. Beş bin liralık bir otomobil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kablosuz <Evet>. şarj ediyorlar. <gülüyor> Kevadan da önce General Mobile <gülüyor> kullanmıyordur muhtemelen. Yani, yani ya zaten şöyle bir anlamsız bir şey oluyor. Hani e, yapılabilir Mesela şey de olabilir. Su geçirmez de olabilir telefonlar ama hiç orta seviyede yok. Girişte hiç yok. Zaten. Ya şeyler var mesela arkadaşlar. Bende bir tane iPhone 6 vardı. Bir tane kılıf aldım. Kılıfta kablosuz şarj özelliği var. Koyuyorsun i̇şte onu diyorum. Şimdi AliExpress'te de falan böyle donanımla var. Alttan kabloyu bağlıyorsun. Arkasını yapıştırıyorsun. Kasanın arkasına. O sana kablosuz şarj özelliği kazandırıyor. Yani bunlar çok böyle aman aman bir şeyler değil. 15-20 lira verseniz. Yaparsınız. Adam onu kablosuz şarjı oraya koymaya kalksa en az fiyatın 200-300 lira. Sen diyeceksin o zaman da ben General Mobile'e bu ha. para vermem diyeceksin. Diyeceksin ki bir filan. kablosuz şarj koydun diye bu kadar fazla <gülüyor> mı yaptır? <gülüyor> Evet arkadaşlar bugün de yine soruları okuduk. Hepsini okumadık tabi bazılarını aradan seçtik yine her zaman olduğu gibi. Ama tüm soruları general mobile yetkililerine göndereceğimizi sizlere belirtmiş olalım. Önümüzdeki hafta farklı bir markanın yine böyle şikayetlerini sizlerden alacağımız video ile karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.